Of ya Vallahi kanım çok sacıktı Şöyle hemen etleri gömeceğim abi Hırsız sen niye yemiyorsun lan Valla yok Yemeyeceksem ben yok. Tamam ye ye Bedava yemek Doymuşum ya Of ben gideyim şu besle Ne olmuş ne yapıyor adam? Ay senin gibi kapının ta yediğinin sülalesinin ben var ya İlla küfür ettirecek yani bir gün bana bu kapıyı Bu kapıya deli oluyor kardeş Naber lan Cifir, bak, uzun zamandır sana bakmıyosun Naberin Ne hey, Johnny Tüh keşke et at. gidip alıp gelin ya Ne? ne oldu hırsız? Allah iyi biliyor kanka. Sen benim evime geldiğinde ben sana bölüm sıla filik yapıyor mu? Allah iyi biliyor kanka. Hiç akışma da sana. La halim. başının üstünde yeri var da çıkmak gitme yani insan bizili ben. Yani bir medeniyet öğrend hayvan. Tamam bir daha öyle yaparım kanka. Şu köpeğe doğru ya Yine şey, çılgından azar bir göz anasını satayım. Hep çocukluktan beri bir böyle yapar. İyi mi ya diyorum. Ya oğlum, ya aslanım. Ay, senin canına kurban olurum lan. Senin canına kurban olurum. Bazı vicdansızlar hayvanların canına kırıyor. Şerefsiz ol, şerefsizler. Anca zaten hayvanlara güdükleri yeter böyle şeyler anneseyo kuşbaşı. Ye Johnny. Oo vay acıkmışsın Johnny. Hel maşallah. Neredeyse beni yiyecektin ay otur. Otur. Ha, ayda, ha? ha, motor, motor. ha bu kadar fazla Yok ne bela. Vesat abi. La la doktor la var ya seni şimdi ağzını mı kıracağım mı? gayet doktorsun en az 15 yıl yeriz doktora vurmaktan. ben en şunu bir arayayım şuna bir azar çekeyim bacım çünkü bunların şeyi çok kalmış yani şeyi anladınız kullanmak istemiyorum o kelimeyi dur burada bir şey söyleyeceğim Hey sen videoyu seyreden aşağıdan kanala abone ol videoda da like at. Lan ne oluyor oğlum lan? Bakla benim şurayı nereden geliyor ki role play dizisini şimdi? Bam ben vallahi kafayı yiyeceğim ya. Sanki role play dizisinin içinde hapslenmiş şu an Sanki adam şu an beni bilgisayardan kontrol ediyor w a s döndürüyor her neyse her neyse ben gene saçmalıyorum nasıl bir saatin papçı mı bu, bu veya amungas mı veya Ali Sağdıç'ın çektiği Minecraft mı Öf. ben ne diyorum ya boş, boş. Neyse. ben gene saçmalıyorum şu doktoru arayayım ben dur arayayım bakayım şu doktoru nereye gitmiş yeri zekalı doktor sana o kadar para veriyoruz şu adama yaptığına bak ya ne mi canım oldu Allah abla, Değil mi? Ya bak yaptığına bak, o kadar para veriyoruz. Doktorun bize yaptığına bak ya Adam gitmiş Ya hadi bu adam ölse, He? Ya hadi bu adam ölse, Bu adamın canı kaç para? Ben neyse şu eşi o Alo Ooo doktor bey Telefonlarımızı açabiliyosun çoğunca sanki Hırsız bey Valla durulmuş düşündüğünü gibi değil anlat bakalım neymiş la bir yol. neymiş la bir Besat, Amir çıldırdı Nasıl yani bir içeceğim bir içeceğim bir içeceğim rakımı getirin rakımı getirin lan saçma sapan konuşma saçma sabah konuşma la. böyle demeye başladı Tencereden At, atladı kaçtı gitti ben de arkasından koştum bundan sonra baktım Kaysa tabi çıldırdı elinde elinde iki tane bira iki tane bireyi içiyor ondan sonra cebinden iki tane birayı daha çıkardı iki tane birayı daha içti Lan oğlum, ne anlatıyon hanım sen ne anlatıyon Bir de adam heyecanlanıyor anasını satayım Aksiyon filmi mi şarpıyon burada ya hey Allah Tamam gelin maaşından keseceğim seni Sana kafayı taktım Hırsız bel kesme. Kapat lan kapat kontür bana giriyor şöyle şoleşek Tamam Hay Allah'ım ya. Vallahi döveceğim bunu en sona. Çok kalıymış şu şerefsize Nereden aldık ki kardeşim? Yani mesleğini delikanlıyı yapan doktor Nerede? Bir de bu şöyle eşek nerede? Her neyse ya. Her neyse. Aha, gene bu şöyle şey doktor arıyor. Dur açak bakalım. Ananın Yıldırım çarptı la. Her neyse. Ne istiyorsun la? Şş. Ben burada yokum la. Ben burada yokum. Abi. Duydum sesini. Geliyorum. Abi vallahi şu an çıktık. lan doktor. Sen bekle oğlum. Ben sana bir tane sahte rakı getireceğim. Onu sen su diye içeceksin. Ondan sonra sen bir kör olacaksın. Ondan sonra ben senin kafana bir tane sıcacım var ya. Sana çok kol oluyor meşhole şey çocuğu Ha tamam, geliyorum ben geliyorum. Çocuk mudur? Nedir bu adam ya? Yaşı gelmiş, 35-40. Şu adamın yaptığına bak ya, sanki çocuk düşünüyorum ya. Senin ben var ya, çıkışa gel, çıkışa doktor ben senin. Ne diyorsun abi? Yok bir şey, sızdım yok. Aferin. Abi sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yaşın 35, 45 falan. Zaten şeyim var, hastalığım var. Ben. Kim hastalı? ben ya Benim burada kızım ölmüş. Ben burada ölsem ne yazar? Ölmesem ne yazar Tamam da, abi seni seven birileri var. Tamam, endişe. De... Para ver ya, para cepte bir parası yok. Tamam, ben sana vereceğim ama hastaneden çıkın Hay ya. Haymen ya. Üfff, niye onu ne yapmadık kardeşim? Önemize bir dübrel atsaydın ya yönetme. Niye illa beni gönderiyorsun? Yani orijinal bir hesabın gitmesi mi gerekiyor? Yani benim bir tane döblerimi yapsan olmaz mı? Adamın içinden bir tane ters köse çıksa, adamın içinde çelik gelek olsa, ondan sonra adam vurulmamış, kurtulmuş olsa ne olacak yani? Bakın ya, Behzat abi yine benim kafaya dönmeye başladı. Ben neyse, bak gözünü dört aç. Eğer bu adam kaçarsa, başına bir şey gelirse ben sana yapacağım diyor Tamam. Heh. Çılgın arıyor. Anasını satayım. Bunların kontörü çok galiba. Durmadan arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse açayım. Ne oldu lan? Şşt, kanka. Remzi gelmiş. Oo. Hazır mısın? Hazırım. Nerede kalmıştık? Hoş geldin Remzi Baba Sen yokken o gedi Çeto öldü Oh özlemişim ya buraları Yabancı ülke ne ulan? Türkiye ve Azerbaycan'ın havası hiçbir yerde yok ha Orada mal mal konuşuyorlar Neyse Yabancılara silah işi yapıyoruz Çip takmış olabilirler lan Evet Mahsun. Burada durumlar nasıl Ne Çeto öldü Ve Ögeday aslında Ya Ögeday'ı hiç sevmezdim aslında yani çocukken Oyuncaklarım alırdı da. <gülüyor> Hırsız ve gedağı iyi yapmış ama Çedo onu hak etmedi. Ne çipi, ne silahı. Allahı bunun diyi, baba kafayı yemeye başladı. Adam kendi kendine konuşuyor lan. Adam hiç bana sormadı, kendi kendine cevaplıyor. Vallahi bunun kafa güzel. Yeni planım var aslında? Bana Mehmet'i çağırın. Hoş lan. Mehmet, seni bir yere sokacağım, onların arasında bozacaksın, tamam mı?